Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Clash Royale'e yeni bir güncelleme daha geldi arkadaşlar Ve TV Royale'de açıklandı arkadaşlar Bu sergi güncellemi cidden çok sevdim Bugün de size onu anlatacağım arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım Artık arkadaşlar Clash Royale'deki tüm klanların bir tane Klan gemisi olacak arkadaşlar O klan gemisiyle arkadaşlar işte Nehir yolunu tamamlayacaksınız arkadaşlar. Ve hatta arkadaşlar hatırlarsanız ben bu nehir yolunu size söylemiştim. Bu konuda bahsetmiştik arkadaşlar. Arkadaşlar o artık nehir yarışına dönüştü arkadaşlar. Yani nasıl bir şey olacak, neler olacak derseniz arkadaşlar artık nehir yolunu bitiren ilk kişi büyük bir ödül alacak arkadaşlar. Tabi klanı da öyle arkadaşlar. Yani kim varsa aynı ödülü alacak arkadaşlar. İlk bitiren olmasanız bile arkadaşlar ödül alacaksınız arkadaşlar. Ancak nasıl desem yani bu hani geniş bir alanı kapsamıyor arkadaşlar. En az 5. olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani beşinciden sonrasına ödül verilmiyor diye biliyorum arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar nehir yolunu yapabilmeniz için diğer klanlara karşı daha hızlı olmanız için arkadaşlar nehir görevleri olacak arkadaşlar. Yani görev yaparak alacaksınız o galibiyetleri arkadaşlar. Bunlara da dört deste kullanarak yapacaksınız arkadaşlar. Ancak bu desteleri... Aynı kartta oluşturamazsınız arkadaşlar mesela atıyorum bir tane kart aldınız onu iki desteye uygulamak istiyorsunuz arkadaşlar yapamazsınız maalesef bir tane kart kullanabiliyorsunuz ve biliyorsunuz ki bir desteğe 8 kart var yani bunu yapabilmeniz için toplamda 32 kartınız olması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir desteği kullandığınızda belli bir bekleme süresi oluyor. Şu an fotoğrafta görüyorsunuzdur ama bu değişebilir arkadaşlar. Bazen bir gün olur bazen 4 saat. Yani değişik ama bir bekleme süresi olacak arkadaşlar. Öyle hep aynı desteği kullanmanıza izin verilmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu yenilikler bu ay içinde gelecek arkadaşlar. Yani öyle çok beklemenize gerek olmayacak. Arkadaşlar yeni bir kart geldi diyebiliyorum. Şu an fotoğrafını görüyorsunuzdur. Bu Clash Royale'in Death Royale resmi arkadaşlar. İşte arkadaşlar bunun ismi Büyük Şövalye idi diyebiliyorum arkadaşlar. Cidden güçlü bir kartı yapmışlar arkadaşlar. Ben bunu denedim, gördüm. Onun dışında arkadaşlar hatırlarsanız ben size demiştim ki her klanın bir tane gemisi olacak diye demiştim arkadaşlar. İşte o konuya geri dönmek istiyorum. Nehir yarışında arkadaşlar 3 tane şey var arkadaşlar. Birisi birebir savaş arkadaşlar. Yani kartlarla falan savaşıyorsunuz arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar ikincisi muhtemelen bakın tam hatırlamıyorum ikincisi. O yüzden çok özür dilerim. Ama muhtemelen ikiye iki savaş olacak arkadaşlar. Üçüncüsü ise arkadaşlar. Bot yani gemi savaşları olacak işte. İşte tam burada duruyoruz arkadaşlar. Gemi savaşlarını cidden e, diğer klanın gemisiyle yapacaksınız arkadaşlar. Yani savaşıyorsunuz arkadaşlar. Kaybeden gemi hasar alıyor arkadaşlar. Hatta tamamen parçalanabiliyor arkadaşlar. Bunu onarmanız için belli bir nehir yolunun bir köşesinde arkadaşlar duyduğuma göre bir tamir yeri varmış arkadaşlar. Burada geminizi eğer oraya kadar ulaşabilirseniz tamir edebileceksiniz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunda en çok arkadaşlar savaş desteği kullanacaksınız. Yani savaşmadan bir savaş desteği garanti atacaksınız arkadaşlar. Bunu tabii ki illa siz yapmak zorunda değilsiniz. Diğer üyeleriniz de size yardımcı olabilir. Ama bu şekilde arkadaşlar yani geminizi tamir edip Yolu devam edeceksiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi güzel bir güncelleme olduğunu söylemek isterim. Ayrıca arkadaşlar Clash Royale'e bir tüccar geliyormuş diye duydum. Bu da Clash of Clans'tan bir tüccarmış. Onunla aynısı Clash Royale'e geliyormuş arkadaşlar. Peki nasıl olacak derseniz arkadaşlar kart takası ile ilgili bu arkadaşlar. Artık kart takası illa klanda hani klan kurup klanlardakilerle takas etmek zorunda kalmayacaksınız arkadaşlar. O tüccar sayesinde arkadaşlar hani o size 3 tane kart sunacak sizin kartınızı. Bir de kendi verdiği 3 kartı sunacak. Oradan siz de kendi kartlarınızdan birini bunun kartlarından birini seçip takas edebileceksiniz arkadaşlar. Yani öyle illa klanınızdakilerle yapmanıza gerek yok. Direkt o tüccar sayesinde yapabileceksiniz arkadaşlar. Ama her gün sadece bir tane onunla takas yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun herhangi bir sınırlaması olacak mı? İşte 8. kral seviyesine göre yapılacak falan diye hani Onun altındaki oyuncular yapamaz gibi bir sınırlama Denilmedi arkadaşlar ama olabilir. Yani sadece denilmedi arkadaşlar Muhtemelen olmaz arkadaşlar. Bu çünkü sadece klanda böyle bir sınırlama vardı. Eğer 8. kral seviyesinde değilseniz takas yapamıyordunuz. Muhtemelen bunda bir sınırlama olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Lütfen videoma like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olun basar cidden çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.